Banka kredileri nasıl takip edilir? Diyana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde banka yazarak banka kredileri ekranını görüntüleriz. Liste ekranında durum kolonunda daha önceden tanımlamış olduğumuz kredi durumlarını takip edebiliriz. Bekliyor durumunda olan satırlar krediye ait ödenmemiş taksit olduğunu göstermektedir. Yapılandırıldı durumundaki satırlar yapılandırılmadan önceki taksit içeriğini göstermektedir. Yapılandırılan kayıtlar liste ekranında yeni bir kayıt olarak gözükür. Ödendi durumundaki satırlar krediye ait tüm taksitlerin ödendiğini göstermektedir. Liste ekranında kolonlarda takip etmek istediğimiz veya takip etmek istemediğimiz alanlara kolon başlığı kenarında bulunan seçeneklerden düzenlememiz mümkündür. Liste ekranına eklemek istediğimiz satırları klavyemizden kontrol tuşu ile işaretleyerek ilgili kolonun liste ekranına gelmesini sağlayabiliriz veya işaretli olan bir satırı kaldırarak liste ekranında gözükmemesini sağlayabiliriz. Düzenlemiş olduğumuz liste görünümünü ön tanımlı olarak kaydederek kalıcı olmasını sağlayabiliriz. Liste ekranında bekliyor durumunda olan bir kredinin taksitini incelemek için ilgili satırı işaretleyerek aşağıdaki panelden diğer taksitler seçeneğini kullanırız. Taksitler listesinde krediye ait tüm taksitleri görüntüleriz. Durumu ödende olan satırlardaki taksitin ödendiğini, durumu bekliyor olan satırlar taksitin henüz ödenmediğini göstermektedir. Ödeme tarihi geçmiş satırlar kırmızı renk ile gösterilmektedir. Kredi başlangıç tarihimiz DIA'ya geçişimizden önce ise yani geçmiş döneme ait bir borcun ödediğimiz borcu ve buna ait bir bilgi numarası bulunmaması durumunda banka kredi tanımlamalarından düzenlemeyi sağlayabiliriz. Bunun için yeni bir sekme açarak arama listesini görüntülediğimizde banka krediler ekranını görüntüleriz. İlgili kredi detayını çift tıklayarak görüntüleriz. Vade tarihi geçmiş dönem olan ve taksit tutarı ödenmemiş olan satırlarda ilgili devir kolonu için evet işaretli olması gerekmektedir. Yapmış olduğumuz değişikliği kaydederiz. Tekrardan banka kredi taksit ödeme listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranını yenileriz. İlgili liste ekranında devir taksitleri yer almayacaktır. Krediye ait taksit ödemek için ilgili satırı seçerek aşağıdaki panelden ödeme yap dediğimizde, Banka fişi ekranımız açılacaktır. Kalemler alanında kredi tanımlamamızı yaparken kullanmış olduğumuz hizmet kodlarını görüntüleyebiliriz. Fiş ekranında firmamız pasif olarak gelecektir. İlgili işlem tarihini seçerek eğer önemliyse saat bilgisini ekleriz. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise ilgili şubeyi seçerek işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. İşleme ait özel kod tanımlaması bulunuyor ise özel kod kartını seçeriz. Raporlamada kullanılacak dövizi belirleyerek buna bağlı olarak kur değerinin gelmesini sağlayabiliriz. Malzeme kodu, proje kodu, yetki kodu gibi tanımları liste ekranlarını görüntüleyerek gerçekleştirebiliriz. Fiş işlemini kaydederiz. Liste ekranında ödeme yaptığımız satırın durum bilgisi ödende olarak güncellenecektir. Ödenen toplam kolonundan da borcuya ait toplam ödemeyi görüntüleyebiliriz. Vazgeçile sayfadan çıkış sağlarız. Kredi takibi yapmanın bir diğer yolu ise banka kredi taksit ödeme ekranını kullanmaktır. Bunun için Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama menüsünü görüntülediğimizde listeden banka kredi taksit ödeme ekranını görüntüleriz. Liste ekranında tanımlamış olduğumuz tüm kredilerin taksitleri yer almaktadır. Hangi kredinin taksitinin ödendiğini ne kadar tutarlı olduğunu görüntüleyebiliriz. Sistemdeki banka raporlarını inceleyecek olursak Ctrl tuşlarıyla tuşları ile yeni bir sekme açarak logosu üzerine tıklayarak arama menüsünü görüntülediğimizde başında turuncu ikon bulunan satırlar ilgili rapor ekranlarımızı göstermektedir. İlk olarak banka hesap listesi raporunu görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile banka hesap kartları listesi raporunu görüntüleriz. Raporda hangi banka hesabına ne kadarlık bir cari bakiyenin olduğunu görüntüleyebiliriz. Sistemdeki diğer bir raporu incelemek için diyalogsu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğimizde ilgili listeden banka hesap ekstresi raporunu görüntüleriz. Rapor ekranından banka hesap kodu alanına gelerek F1 ile list ekranını görüntüleriz. İnceleme yapmak istediğimiz banka hesabını seçeriz. Aşağıdaki panelden ekran dediğimizde banka hesap ekstresi raporunu görüntüleriz. Raporda seçmiş olduğumuz banka hesabına ait işlemleri ayrı ayrı görüntüleyebiliriz. Sistemdeki diğer bir raporu incelemek için diyalogu üzerine tıklayarak arama listesinden banka hesap özeti raporunu görüntüleriz. İncelemek istediğimiz banka hesabını banka hesap kodu alanından f ile liste ekranını görüntüleyerek seçeriz. İncelemek istediğimiz özet tipini günlük, haftalık, aylık olarak seçerek aşağılık panelden ekran dediğimizde banka hesap özet raporunu görüntüleriz. Sistemdeki bir diğer raporu incelemek için diyalogu üzerine tıklayarak arama listesi ekranından banka kredi taksitleri listesi raporunu görüntüleriz. Bu raporda incelemek istediğimiz vade başlangıç ve bitiş tarihlerini seçerek duruma göre inceleme yapabiliriz. Raporda ödeme detayını görmek istiyorsak ilgili alanı işaretleyerek, devir olanları göstermemesini istiyorsak ilgili alanı işaretleyerek belirlemeler sağlayabiliriz. Raporda oluşturduğumuz kredi taksitlerini görüntüleriz. Satır toplamlarında ilgili bakiye toplamlarını görüntüleyebiliriz. Böylece listemizden kredi takibi yapabileceğimiz gibi rapor ekranlarımızı kullanarak da Kredi takibi gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki panelden yazdır seçeneği ile rapor çıktısını dışarıya alabiliriz. E-posta seçeneği ile farklı formatlarda raporun dışarıya gönderimini sağlayabiliriz. Dosya seçeneği ile raporu farklı formatlarda kaydedebiliriz.